hazırlan 2020 Antalya Korkuteli Yeşil ee, yanımızda Eyip Aslan. Hayır. Burada e, ceviz bahçesinde burada. Aynen. Yeşil Korkuteli Yeşil ceviz bahçesinde Şebin bir Cevizlerde rekor gelişim artı sıvı gübre. Yaprak gübremiz, rekor gübre sıvı gübresi uygulaması Aynen. yaptık. Ağaçlar kaç yaşında? Neler oldu? Ne değişti? Bir özetleyelim kısaca. Abi biz bu tarlayı 2016'da aldık. 2017'de deton yaptırdık. Burada ceviz olmaz dediler. Evet. Biz de dedim ki ben bu cevizi burada yetiştireceğim. Millet herkes gelip gelip 2017'de dikilip bu havaya getirmemizi cevizi kimse inanmadı. Şimdi ekranda izleyecek üreticiler de var. Şimdi şu ağaçları 3 yaşında ben demeye korkuyorum. Ben bunları söyleyeyim. 3 yaşında aldım da parmak kalınlığından az daha iriydi bunun gövdesi Aha. diktim de diktikten bir yıl sonra rekor gübresi verdim rekor gelişim tabandan verdik tabandan verdim bu tabandan verdiğim gübre kışın uyguladım kışın uyguladığımda dene ama gübrelerimi yine atmada devam ettim şimdi şöyle yapalım mı bir gösterelim çeşit olarak bu şevin bir şevin bir 3 yaşında bir ağaç bu şu an aynen yani ciddi anlamda üreticiler bazen diyebiliyor ya arkadaş olur mu? Gerçekten 3 yaşında. Şöyle. Gerçekten 3 gösteririm. yaşında hiç yalanımız yok. Şöyle. Muhit olarak buranın muhitini de söyleyin siz. Şöyle biz göstermeye devam edelim. Yeşilyayla Belen Mahallesi diye Yeşilyayla. geçiyor. Yeşilyayla Belen Mahallesi diye geçiyor. Hayır. Şimdi Şöyle göstermek istiyorum. Yani e, Burada da var abi. İki parmak. Şöyle. Neler oldu anlatalım biz. Aynı zamanda göstere göstere gidelim. Şimdi bu ağaçların sürgünleri, canlılığı, yaprak genişliği bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi şöyle gövde kuturunu görüyoruz. Yani şu çapta ee, hemen hemen ağaçların hepsi aynı kutura gelmiş. Aynen aynı kutura gelmiş. Sürgün, gel. e, dehşet bir deli sürgün var. Şunlar hepsi yeni bu senenin. Seneye Sürgünler... baby olacak bunlar. Şuradan şu tepeyi de gösterelim. Bakın şöyle. Neredeyse bir metre yakın tepe e, sürgünü gitmiş gidelim şöyle ileri doğru bu tarafa doğru gidelim bahçeyi gezelim Siz bunu... buyurun anlatayım bu 2017'de aldık diktik evet. 2018'de ben buna tabandan uygulama yaptım Aha. bu de sıvı gübremizi yaprak gübresi rekor gübresi aldım attık buraya buna iki uygulama yaptım i̇ki üçüncüyü yaptınız. de yapacağım ee, Beklemem gerekiyormuş evet. üründe. Aha. Üçüncü uygulamada yapacağım. Bu ürünleri yaptığımdan dolayı bu günleri aldım. Şöyle gidelim. Seneye bunda Anlatın dehşet bir rekora koşacağım. Yani şu ağaç şimdi şöyle gösterelim şuradan. Aa işte bak meyve bunda da var. Bakın meyve. Ekranda izlediğiniz gibi. Aynen. Söyle. Bütün bak ağaçlarımız şöyle işte. tek tek. Şöyle bakalım. Bunların Çekti. tahmini ortalama süre ne, ne kadar hasat süresi var? Ne kadar hı. zaman kaldı? Eylül-Ekim'de hasat yapılıyor. Yani burada. bugün ayın e, Hazirandaız şu an. Haziran'dayız daha var. 2,5 e, ay var. 2,5 ay, ay var. Şöyle burada zaten görünüyor. Bu, Tekrar gösterelim. Bu Şebin bir çeşidi. Şebin bir çeşidi. Tekrar söylüyorum. Isparta'dan getirdim. Isparta'dan aldınız. Isparta'dan Is... aldık. Şöyle ilanını. şu arayın Bak Dalımız, dalımız da kırıldı. Gösterelim. Bak bu dalda da meyve vardı. Hı hı. Bu dalımız da kırıldı. Evet. Aynı böyleydi. Yattım dalımız. Dalımız yattığında bu süğünümüzü ya görüyoruz. Şimdi şuraya görüyoruz şu şeyi. Ee, Alt süğün. Şu sürgünü. Bakın şu şurayı görüyorsunuz. Şöyle geliyor ve şurada meyve var. Uçta da sürgün tekrar devam ediyor. Şimdi şu ü karşıyı bir gösterelim. Şöyle, şu yandan. Şu Fi şu dalı. Şöyle bir gösterelim şurayı. Yani yeni yıl şeyi olarak uzaktan çekelim. Böyle bir bu şu dışında da yeş yeşillenme var. Hala bu suygun atacak. Şimdi e, ağaçtaki yaprak genişliği, yaprak canlılığı ve çiçekleri de dolu. Şöyle işlerde de, de var. var. Tutum konusunda şimdi e, tabandan verdiğimiz rekor gelişim artı yaprak gübresi İkisi bir aranda uygulandığında ceviz ağaçlarındaki tutum sorununu ortadan kaldırıyor. Aynen. Ama şimdi e, üreticilere gerçekten bu ağaçların 3 yaşında olduğunu e, ispatlamamız gerekiyor İspatlarım. diyebilirler. İspatlar. Çünkü insanlarda hem ağaçları büyütme, büyüttükten sonra da tutumla alakalı tutum sorunları yaşıyorlar. Yaprak gübresi, rekor gübreyle hem ağacın çalışması hem de tutum sorunu aşmış oluyor. Aynen. Ee, şu arkamızda da bir e, ağacımız, ağacımız var, var, kayısımız var, çok tuttu, ee, üzerindeki tutumu böyle yakın bir gösterelim. Onda da sürgün, da da sürgün. var, ee, aynı çok sürgün mükemmel var. bir sürgünü var, şey anlamında, ee, şöyle gidelim biraz daha bu tarafa doğru, yavaş yavaş gidelim, göstere göstere, şu aynı sürgün burada sürgün tepelerde de var, buraları da gösterelim, aynı. bu şekilde, ürünümüz burada. Çünkü üreticilerimizin görmek istediği... 2017'de dikildi ve Mayıs evet. ayında diktim ben evet. bu ağacı. Gelelim buraya. Mesela şuradaki görüntü. Yani şöyle geniş gösterelim şurayı. Aynen. Bak şurası tuttu. Şöyle mükemmel bir tutum. Yani her noktada... 2-3. Aynı üç. şekilde görülüyor. Şuralarda bakın şu altta. Dal yamulduğundan dolayı anne buraya kasmış bunu bak. Bak iple kasık bak. İpi görüyor musun? Görüyorsunuz. Ee, bu taraftan da çekebiliriz açı bak, bak. şey yapmıyorsa. İple kasık bak bu ağacı. Aha. Şu ağacı meyve yani, şey olmasın e, diye. Böyle kasık. bir tutum herhalde. Memnun edici bir tutum. Gidelim şöyle biraz daha. Bak şu Olur, ağaç doğru. yatmış. Annem bunu bağlayacak. Aha. Gel. Evet. Domatese de attım bak. Domatese bak. Evet. Şöyle. Şu cevizi de göstermek istiyorum. Şu yaprak genişliği. Şöyle. Çınar abi. El genişliği. Şöyle gelin. Şöyle. Şurada ikiz şekilde. Aynen. İkiz yani şey. göster, gösterelim ki üreticilerde yaprak gübresinin ve rekor gelişimin aynı anda kullanıldığı bir noktada neler oluyor. Şöyle gidelim orada tamamlayalım. Olur mu? Olur abi. Yani siz devam edin anlatmaya. Abi. Yani bu Boz toprak burası. Boz toprak. Boz toprak da Hı -hı. ceviz biraz zor yetişir dediler. Zor yetişir dediler ama ne oldu? Biz yetiştirdik. Şöyle gelin. Şurada tamamlayalım. Şimdi ee, burası korkuteli yayla. Korkuteli yeşil. O ağaçlarımız 2017 yılı e, da dikilmiş. 2 yıl üst üste rekor gelişim uygulandı. uygulandı. 2018-2019. 2020'de de bu sene iki seferde rekor gübre yaprak gübresi uygulandı. uygulandı. Ee, öncelikle e, korkuteli ile Türkiye'deki ceviz üreticilerine Rekor gelişim artı Rekor gübre yaprak gübresini Aynen. Tavsiye eder misiniz Herkese tavsiye ederim ee, Bu ürünü alttan üstten uygularsanız Bu kadar 1 metre 70 santim günleri almaya Hak edersiniz Şimdi Biz, e, Bu ağaçlar 3 yaşında Şebin 1 tekrar söyleyelim 3 ee, yaşında Şebin 1 Isparta'dan getirdim Kökleme fidanı evet. kese değil, açık köklü. Açık köklü. Ee, her zaman suyunu verdik, gübresini verdik, rekorunu verdik. 2017'den 2020'ye kadar bu kadar büyüttük. Herkes şaşırıyor, hayran kalıyor. Biz Herkese size, tavsiye ederim. Biz size e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, buradan da ceviz üreticilerine ve tüm meyve üreticilerine şunu öneriyoruz. Rekor gübre AŞ'nin üretmiş olduğu ürünleri tabandan başlayarak hem taban hem yaprak gübresi artı rekor damlama gübremizi gübre programınıza ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz sonuçları almak için uygulama yapmanızı öneriyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm ceviz üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün çiftçilerimize buradan selamlarımızı üretiyoruz. Teşekkür